Bu ifadeyi sadeleştirmemiz istenmiş. Aslında tek yapacağımız, tüm yapmamız gereken aynı terimleri bir araya toplamak. Aynı üsse sahip xleri bir araya toplayacağız. Hepsi o. İlk önce bu parantezlerden kurtulabiliriz. Çünkü burada bir ifade var ve bunu bu ifadeye ekliyoruz. Parantezler işlem sıramızı değiştirmiyorlar. Şimdi ifadeyi parantezsiz şekilde yeniden yazalım. 5x kare artı 8x eksi 3 artı 2x kare. Bu bir eksi işareti olsaydı, eksiyi parantez içine dağıtmamız gerekirdi ama neyse ki eksi değil. Nerede kaldık? Artı 2x kare, eksi 7x artı 13x. Şimdi x'in farklı üstlerine sahip terimlere bakalım. Önce x'in karesini içeren terimlerle başlayalım. Neler var? Burada bir 5x kare var ve burada da bir 2x karemiz var. Aynı cinsten 5 tane ve 2 taneyi birbirlerine eklersek ne olur? 7 tane olurlar değil mi? Yani bu 7x kare olacak. Sonra da buradaki x'li terimlere bakalım. X kareler bitti. Şimdi de x'lere bakalım. Burada 8x var. Eksi 7x de burada var. Bir de artı 13x var. 8 şeyden 7 tanesini çıkardığınızda, elinizde o şeyden 1 tane kalır. Sonra yine aynı cinsten yani aynı şeyden 14 tane daha eklerseniz, elinizde 15 tane olur değil mi? Yani bu da o zaman 15x oluyor. 8x eksi 7x. Ha, düzeltiyorum, 14x olacak bu. 8 eksi 7, 1 eder. Artı 13 de 14 yapar değil mi? Artı 14x. Bu 3 terim 8x eksi 7x artı 13x. Ve son olarak da negatif 3'ünüz var veya eksi 3 fark etmez negatif 3 eksi 3 aynı şey. Ve bu tek sabit terim. x üzeri 0'mış gibi de düşünebilirsiniz ama bu bir sabit terim x ile çarpılmaz. Ve burada tek sabit terim bu. O yüzden bunu da eksi 3 olarak bırakıyoruz ve sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirdik.